Rengi Türk Televizyon'dan iyi günler efendim. 10 Haziran Perşembe Başkanlar Konuşuyor programıyla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demiren Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Bilge i̇yi, i̇yi yayınlar dileriz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Sayın Başkanım Etimeskut'a birçok hizmet kazandırdınız ve dört dönemdir de oylarınız artarak devam ediyor ve belediye başkanı seçiliği Seçiliyorsunuz, Başarınızın sırrı nedir efendim? Önce buradan başlayalım isterseniz. Evet. İlgi Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Değil Ekranı değil başındaki de. vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Tabii ben dördüncü dönem belediye başkanlığını ifade ediyorum. İlk görevimiz 18 Nisan 99 seçimleriyle başlamıştı. 28 vardı 2004 seçimlerini kaybettik. Daha sonra 29 Mart 2009 seçimleri tekrar göreve geldik. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de tekrar vatandaşımızın tercih ve tövesçülerini alarak göreve devam ediyoruz şu anda. Tabii başarımızın sırrı nedir? Ee, bu soruya cevap vermek biraz e, nefsane olacaktır ama şunu baştan hemen ifade etmek isterim. Ee, sonuçta biz ülkücüyüz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapıyoruz. Öncelikle e, milletin ismini getirmiş, partisinin başına koymuş bir siyasi partinin mensubuyuz. Millet adına millet için siyaset yaparken aynı zamanda da e, çocukluğumuzdan geçtiğimizden bugüne e, sahiplendiğimiz ülkücülük vasfının da bize kazandırmış oldukları vardır. Burada Tabii ki rahmetli başbuğumuzun seminerlerine katılmıştık birçok zaman. Birisinde şunu ifade etmişti. Ülkücü, imanlı, ahlaklı ve adaletli olan demektir. Bu aynı zamanda bizim partimizin üç lal simgesinin de sembolüdür. Yani bir ülkücü, imanlı, ahlaklı ve adaletli olacaktır. Şimdi bu vasıflar üzerinde taşıdığınız zaman hangi görevde olursanız olun hangi vazifede olursanız olun ne iş yaparsanız yapın isterse özel hayatınızda ister ticari hayatınızda ister kamu hizmetlerinde ister yerel hizmetlerde ama nerede olursanız olun başarılı olmak gibi bir mükellefiyetiniz vardır, bir mecburiyetiniz vardır. Dolayısıyla biz de 99 yılında başlayan serüvenimiz, belediye başkanlığı serüvenimiz işte gerçekten o zamanlar etibiz kutum nüfusu 150 binlerde falandı. Bugün geldiği noktada 600 bin civarında bir nüfusa sahip oldu. Yani o şehirde doğup büyüyen bir kardeşiniz olarak o şehrin e, öncesinden ve bugünle, inşallah yarınlarında da e, o şehirde yaşayan hemşerilerimizle birlikte e, şehrin gelişimine şahit olduk. Ve gerçekten bu görev yaptığımız süre içerisinde e, mensubu olduğumuz iradenin idareye yansımasıyla Etimeskut bugün birçok hizmetlere kavuşmaya sebep oldu. Etimeskut da e, taşra büyük kentten, taşra görüntüden sıyrıldı. Artık modern, çağdaş, e, insanların yaşam kalitesinin yükseldiği, yaşam kalitesinin arttığı, her alanda her kesim vatandaşımızın hizmet aldığı bir şehir konumuna dönüştü. Etimesgut ankaramızın değil sadece ülkemizin de Ender yerleşim yerlerinden birisidir Etimesgut sonuç itibariyle ilk Ankaramızın birçok ilçelerinden göç almakla birlikte aynı zamanda Anadolu'nun birçok ilinden devamlı göç alan yaklaşık yıllık nüfusumuz her yıl 30 bin40 bin civarında artan bir görüntüye sahip olmuştur Etimesgut Ankara'nın 25 metropol ilçesinden Bugün 5. sıraya yerleşmiştir. Ve önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde de muhtemelen çok daha üst sıralara çıkacaktır. Ve önümüzdeki 10 yılı bulduğumuzda Timiskut Ankara'nın en büyük metropollerinden birisi olacaktır. Dolayısıyla bu gelişime ayak uydurmak, bu gelişimde şu andaki mevcut yapıyı korumak, geliştirmek, aynı zamanda da geleceğe hazır etmek için o şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla, birçok hizmetini iyi tespit etmeniz, iyi, e, ihtiyaçları iyi görmeniz ve kaynaklarınızı da ona göre yönetmeniz gerekmektedir. Biz de görevde olduğumuz süre içerisinde milletimizin, e, bize e, hemşerilerimizin bize verdiği görev doğrultusunda kaynaklarımızı iyi kullandık. Yasanın bize verdiği yetkileri e, sonuna kadar en üst seviyede kullanarak, Etemezkut'u gerçekten bugünkü konumuna taşımaya bir vesile olduk. Biz niyet ettik, çalıştık, Allah da nasip etti ve her dönemde vatandaşın huzuruna çıktığımızda vatandaşımızın her dünya görüşüne sahip insanımızın tercihini, teveccühini gördük ve şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğinin en bariz örneklerinden birisi olan Etemezkut'ta e, yerel yönetim hizmetimizi devam ettiriyoruz. Etimeskut bu yönüyle e, Ankara'da ve ülkemizdeki yerel yönetimler içerisinde bugün e, geldiğimiz noktada e, yatırım yapabilen, borcu olmayan ve e, kasasında da kaynağı olabilen bir e, belediye olarak şu anda hizmetlerine devam ediyor. Bizim Efendim? buradaki bizim buradaki esas e, eğer bir şeyi başarmışsak eğer bir şeyde bir başarı varsa bunun sebebi sözümün başında da ifade ettiğim gibi e, mensub olduğumuz iradenin insana verdiği değerden kaynaklanır. Yani işin özünde insan vardır. İnsana e, hizmet bizim öncelikle e, aileden başlar. Komşudan, şehrimizden, e, ülkemizden ve tüm insanlığı düşünerek e, bu iradenin bize öğrettiği e, hizmeti gerçekleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Bunu yaparken haktan, hukuktan, adaletten ayırmadan milletin kaynaklarında millete çeviriyoruz. Her şeyden önce samimiyiz. Her şeyden önce e, bu samimi duygularla milletimizi kucaklıyoruz. İnsanımızı seviyoruz. İnsanımızı kucaklıyoruz. Yapıyorsak şunu yaptık diyoruz. Yapamayacaksak da bunlar da yapamıyoruz. Sebebi de şu diyoruz. Herhalde bunlar olacak ki bu sebeplerden dolayıdır ki her girdiğimiz seçimde e, Sayın Genel Başkanımızın e, teveccühüyle de aday gösteriliyoruz. Her girdiğimiz seçimde de vatandaşımızın e, teveccühünü görüyoruz. Dolayısıyla şimdilik yorumumuza devam ediyoruz. Yarınlar ne olur onu bilemiyorum. Ama bugün çalışıyoruz. İyi bir yerdeyiz inşallah. Efendim 1999'dan beri Etimesgut'ta e, hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. TÜİK verilerine de baktığımız zaman nüfusa oranla Ankara'nın 5. Türkiye'nin 16. metropolü diyebiliriz aslında artık Etimesgut için. Dediğiniz gibi yaptığınız projeler ve hizmetlerle artık Etimesgut eski taşra halinden değişti ve daha modern ve metropol bir ilçe haline geldi. Peki o zamandan bu zamana neler değişti Etimeskut'ta? Bakın Bilge Hanım, biraz önce genel bir çerçeve çizdim. Ama bu genel çerçeve içerisinde e, toplumun her kesimine yönelik hizmetlerden söz ettim. Şimdi tabii ki toplumda engellisi vardır, yaşlısı vardır, genci vardır, kadını vardır, çocuğu vardır, orta yaşlısı vardır. Ama toplumun her kesiminin istek ve talepleri vardır. Artı şehriniz e, gelişime... E, bu sahiptir. Yapmanız gereken birçok iş vardır. Şimdi bir şehir düşünün. E, nüfusu durağanlaşmıştır. Yani hatta ki nüfus geriye doğru gidiyor. Şimdi ama bir de şehir düşünün. Her yıl nüfusu 30 bin 40 bin. Yani bir neredeyse bir il geliyor yerleşiyor. Şimdi böyle bir şehirde belediye başkanlığı yapmakla nüfusu durağanlaşmış bir şehirde belediye başkanlığı yapmanın arasında çok fark vardır. Şimdi siz kaynaklarınız her geçen gün e, daralırken hizmet alanlarınız genişleyen bir e, şehirde bu görevi ifade Nusursunuz ederken biz kalabalıklaşan bir evet, ilçede hizmet ediyorsunuz. Ederken, her kuruş her e, milletimizin her kuruş kaynağını en üst seviyede e, e, değerlendirerek, hizmet önceliklerini belirleyerek e, bugüne kadar geldik. Bakın benim başkan olduğum 99-18 Nisan seçimleriyle başkan olduğum tarihte Etimeskut'umuzun gerçekten söylüyorum 50 kişi, 100 kişi bir araya getirip de bir toplantı yapacağı salonu dahi yoktu. Bırakın yaşam merkezlerini, bırakın kültür merkezlerini, bırakın spor merkezlerini. Etimeskut böyle bir şeyden mahrumdu. Etimeskut büyük bir taşra kentti. Ama bugün geldiğimiz noktada iddia ediyorum ve bunu büyük bir memnuniyetlikle de ifade ediyorum. Yani bazen de bu konularda mutavazi olmamak gerekiyor. Yani biz mutavazi insanlarsın bizler bizim üstlendiğimiz misyon gereği mütevazılık bizim olmazsa olmazımızdır ama bazı yaptığımız şeyler de yaptık demek lazım. İnsanlarımızla paylaşmak lazım. Paylaştıkta da paylaşıyoruz da. Bakın geldiğimiz noktada Etemeskut artık sadece Ankara'mızın değil, ülkemizin birçok yerleşim birimlerine nazaran, ilçelerine nazaran, şehirlerine nazaran artık sosyal tesis açısından zengin bir ilçedir. Etemeskut kültür merkezleri açısından zengin bir ilçedir. Etemezkut spor merkezleri açısından zengin bir ülkedir. Şey, e, şehirdir. Etemezkut'umuz bu yönüyle e, birçok kazanımı elde etmiştir. Etemezkut'umuz artık çağdaş bir kentin e, olması gereken, kentte olması gereken birçok kazanımı elde etmiştir. Etemezkut'ta birçok yeşil alanlar yapmışız biz. Etimeskut'ta ormanlar yapmışızdır. Etemezkut'ta meydanlar yapmışızdır. Etemezkut'ta gençlerimize yönelik, kadınlarımıza yönelik, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine yönelik gerçekten ciddi kazanımlar olan yatırımlar yapmışızdır. Etimeskutumuzda artık insanımızın yaşam kalitesi gerçekten yükselmiştir. Bu hizmetlerin içerisinde bulunan etim yaşamlarında önemli merhaleler kat etmişlerdir. Bakın şunu buradan açıklıkla ifade ediyorum. Bana bazen soruyorlar, etmes kutunun ismi ne manaya gelir diye bilgihanım. Tabii Tabi kutunun isminin belirli bir manası vardır. Yani büyük gönder Atatürk'ün e, koyduğu bir isimdir. Bu ta etiler dönemine kadar e, giden bir süreçtir. Ama genelde son zamanlarda ben şunu ifade ediyorum. Diyorum ki etmes ismi Mesut insanların yaşadığı şehri ifade diyorum. Yani sgut'ta yaşamak artık gerçekten bugün bir ayrıcalıktır birim bir er yamanımız vardı bakın Eryaman diye genel olarak adlandırılan bir bölgedir Eryaman'da yaklaşık yedi tane mahallem vardır 280 bin 300 bin civarında bir nüfusum o bölgede yaşar sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin en seçkin yerleşim yerlerinden birisidir Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi ile Elvan mahalleleriyle ve yeni yerleşim alanlarıyla ciddi bir ee, yaşamın atılım yaptı. Yaş yaşamın geliştiği yerlerdir. Hı. Bakın emeklilerimiz olsun, mesela emekli konaklarımız olsun, yaşam merkezlerimiz olsun, spor merkezlerimiz olsun, hepsi bu e tebessükte yaşayan insanımızın yaşam kalitesini artırmak için yapılmışlardır. Mesela sosyal, kültürel alanlarda birçok hizmetlerimiz vardır. Türkiye'nin Bakın 99'da biz göreve geldiğimiz zaman, ilk göreve geldiğimiz zaman 30, 37 yaşlarında bir kardeşinizdim ben. Genç sayılan bir kardeşinizdim. Etimeskut'ta kültür, sanat adına hiçbir şey yoktu. Bakın o zaman arkadaşlarımızla istişare yaptık. Dedik ki bu şehrin önüne bir hedef koymamız gerekir bizim dedik. Ne yapacağız? E şimdi yol yapacağız elbettik. Kaldırım yapacağız, park yapacağız, bahçe yapacağız. Bunlar yapacağız. Bunlar belediyelerin asli hizmetleri. Temizlikte çok merhale kat edeceğiz. Bunlar yaptık. En üst seviyelerde yaptık. Ama o zaman koyduğumuz bir hedef var. Dedik ki biz bu şehri kültür ve sanat şehri yapacağız. Dedik. Dediler ki nasıl olacak başkanım? Yani Etemesut'da kültür adına bir şey yok, sanat adına bir şey yok, turizm adına bir şey yok. Hiçbir şey yok. Nasıl yapacağız? Ve o zaman biz dedik ki Anadolu'nun her köşesinden kopup gelen insanlarımızın yaşadığı bir şehir mi burası? Öyle. Öyleyse bu insanlarımız getirdiği kültürü, sanatı yaşatan bir festival yapacağız dedik. O zaman başlattık. İlkini 1999'da başlatmış olduğumuz ve her yılda yüz binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz, uluslararası taşı taşıdığımız, Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali Türk Bu Dünyası bizim Festivali. bizim insanımıza bakış açımızın bir göstergesidir. Bakın o kültür festivalinin yanı sıra Etemeskut'ta meydanlar yapmışızdır. Etemeskut'ta e, birçok sempozyumlar gerçekleştirmişizdir. Etemeskut artık gerçekten e, bir kültür ve sanat şehri olmuştur. Bakın en son e, Etemeskut ilçemizde sadece ülkemizin değil ...Türk dünyasına hitap edecek eşi benzeri olmayan bir Türk tarih müzesi Türk gerçekleştirmişizdir. Tarih müzesi. Evet Şimdi, efendim o müzeyle ilgili de belki de Türk dünyasında başka örneği olmayan bir proje bu. Böyle bir proje imza attınız. Peki bunu müzeyle ilgili alacağım sizden aslında izlenimlerinizi ancak müzelerde ve tesislerde özellikle Türk isimlerine vurgu var. Bundan da bahsedelim efendim. Evet. E, o olmazsa olmazımız zaten. Biz burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biz de bu e, ülkenin vatandaşıyız ve bu milleti seviyoruz. Bu milletin değerleri dünkü, bugünkü ve gelecekte hepsi bizim. Dolayısıyla biz dünümüze, bugünümüze sahip çıkmazsak e, o zaman e, kavga oluyor. Dövüş oluyor. İşte üç beş insan bir araya geliyor, kavga ediyor. Ayrışıyor. İşte ülkemiz son 40 yıldır bir kavganın bir terörle baş, mücadele veriyor. Bu ülkemizde milletimizi ayrıştırıyorlar. İnsanımızı ayrıştırmanın mücadelesi veriyor. Bu ülkeyi bölmenin mücadelesi veriyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi milletimizin değerlerinden milletimizi kopartmaktan geçiyor. Bu milletin değerlerini eğer ki bir sahip çıkar bunların etrafında buluşur kaynaşırsak kimse bize bir şey yapamaz. Peki bunları unutursak ne olur? Bunları unutursak o zaman bizim olan bizim kız pop diyor, caz diyor job, ve sonuçta ayrışıyor. Onun için milletin değerlerini e, sadece söyleme de olmaz. Yani şimdi biz söylüyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz hem söyledik hem de yaptık. Hem de şimdi görevde olduğum Etimeskut Belediyesi sınırları içerisinde hangi hizmeti yapmışsak, hangi e, tesis kurmuşsak bize ait değerler, bize ait isimler vardır. Dolayısıyla şimdi bize, biz bize ait olan değerleri kültürümüzü, sanatımızı, folklorumuzu, türkümüzü, şarkımızı ama bizi bize eden değerleri sahiplenir ve bunların etrafında buluşur, bunların etrafında kaynaşırsak geleceğe daha eminlerle, emin bir şekilde bakarız. Yoksa e, ayrışmanın önüne nasıl geçeceksiniz? Herkes değişik şeyler söylüyor. Herkes değişik yollar izlemenin mücadelesini verirken eğer dünkü tarih bizim ortak değerimizdir. Bu milletin tarihi bizim ortak değerimizdir. Biz bunu evet tarih kitaplarından okuduk, öğrendik ama şimdi öyle bir zaman dilimindeyiz ki, Bilge Hanım, iletişimin ve teknolojinin bu kadar hızlı hızlı yaygınlaştığı bir zaman diliminde yaşıyoruz ve değerlerimizi bu kadar hızlıca unutabileceğimiz ve uzaklaşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bir dönemde belki de. yaşıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Onun için Mümkün olduğu kadar, özellikle bizim gibi bu iradeye mensup arkadaşlarımızın e, görev yaptığı yerlerde muhakkak bu milletin değerlerine sahip çıkan bir anlayışı idareyi iradeyi idareye yansıtmak lazım. Biz de etim Eskut'ta, bütün çalışmalarımızda yüzlerce park yapmışım ben, 400'lü üzerinde park inşa etmişim, onlarca orman yapmışım. Üç tane kültür merkezi yapmışım, şehir meydanları yapmışım, sosyal tesisler, yaşam merkezi, spor merkezi, yapmışım. hepsine isimlerine baktığınızda hepsine Türk isimleri hepsi yapalım. Türk vurgusu vardır. Evet. E çünkü biz Türk'üz ve bu milletin mensubuyuz. Elhamdülillah Müslümanız da. O vurgular da vardır. Sonuçta bu milletin değerleri, maddi, manevi değerleri neyse, milli, manevi değerleri neyse biz bunları yaşamak, yaşatma, yaşatmak, şehrimizde için. de göstermek istiyoruz. Yoksa orada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye var olduğunu nereden anlayacağız? Yani milletin değerlerini savunacaksınız, müdafasını yapacaksınız, mücadelesini vereceksiniz. Ömrünüz bununla geçecek. Bir yere geleceksiniz göreve, eee geldik gittik olacak. Olmaz. Biz geldik, çalıştık, çabaladık, mücadele verdik. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyeciliğinin eserleri vardır. Orada Milliyetçi Hareket Partisi'nin eee Türkiye'ye, Türk milletine, dününe, bugüne ve geleceğine bakışı vardır Etemeskut'ta. Dolayısıyla Sayın evet Genel efendim, Başkanımızın, e Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu irade önce ülkem, sonra partim, sonra biz noktasındaki e, siyasi anlaşıyla bu millete yaptığı hizmetin e, biz arkasından takipçiler olarak görevlerimiz neredeyse bu görevlerimizi Aynı şekilde milletimizin iradesini, ülkemizin gelişimini, milletimizin geleceğini sunmak zorundayız. Dolayısıyla bugün Etim Eskut'ta, evet birazı tesislerimizin isimlerini Sayın Genel Başkanımız koymuştur. Mesela orada bizim kültür merkezimiz vardır. Adını Sayın Genel Başkanımız Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi olarak kendisinin isim babalığını yapmıştır. Mesela Kent Meydanı yapmışızdır. Sayın Genel Başkanımız... Onun ismini Türk meyveleri kent Meydanı olarak bizzat kendisi koymuştur. Buna benzer bize yol açmıştır. Biz de o yoldan devam ettik. Bugün gün Etemezkut'ta gerçekten bir Türk vurgusu vardır. O yönüyle bunu ifade edeyim. Türk Tarih Müzesi'ne gelecek olursak, Türk Tarih Müzesi tabii ki bir günlük, bir aylık, bir yıllık bir iş değildir. Bu bizim yıllardır hayalimizdir. Yıllardır hayalimizi gerçekleştir, gerçekleştirmenin de e, tabiri caizse keyfini yaşıyoruz. Bundan memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Türkleri bakın yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerinde bir açık hava ve 6 bin metrekare de bir kapalı müze inşa ettik. Sadece Türkiye'de değil dünyada Türk Cumhuriyetlerinde de olmayan bir müzeyi inşa ettik. Bunu ben belediye başkanıyım, ben tarihçi değilim. Ben irade koydum, bunu yapacağım dedim. Peki bu işi yapmak için bu işin ehli insanları işin başına getirmeniz gerekiyor. Kim bunlar? Tarihçiler. Tarihçi hocalarımız. Birçok profesör tarihçi hocamız bu işin başında. Ve e, bunlar bize yol gösterdi. Biz şunu istiyoruz dedik. Onlar bize yol gösterdi yaptık. Türkleri, yani ecdadı Ergenekon'dan çıkarttık. İstiklal Muharebesi'ni Yaptıttırdık cumhuriyeti kurdutturduk. Yani o tarihten bu tarikada binlerce yıllık tarih içerisinde Türklerin e, yaşadıkları belirli dönemlerdeki olayları ve şahsiyetleri resimlerle, heykellerle, rolleflerle bu 60 bin metrekare alan üzerinde canlandırdık. Ben hocalarıma sordum. Sordum bir toplantı esnasında. Zaman zaman toplantı yapıyoruz istişareler yapıyoruz. Şunu nasıl yapalım? Bunu nasıl yapalım? E şu nedir diye istişareler yaparken dedim ki bir gün peki siz Türk Cumhuriyetlerini gezdiniz, gördünüz, Türkiye'yi gezdiniz, gördünüz, biliyorsunuz. Bunu bir benzeri ülkemizde var mı dedim? Yok dediler. Türk Cumhuriyetlerinde var mı dedim? Yok dediler. Peki o zaman ben şunu söyleyebilir miyim dedim. Ne diyeceksin başkan söyle dediler. Dedim ki o zaman elin Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı neyse Bizim Türk Tarih Müzesi'ni yapmayacaklarına göre, yapmadıklarına göre o zaman bu dünyada tek diyebilir miyim dedim. Rahatlıkla söyleyebilirsin dediler. Buradan da ifade ediyorum. Ekranı başındaki tüm dostlarımıza, seyircilerimize, izleyicilerimize söylüyorum. Dünyada tek bir Türk Tarih Müzesi yaptım. Yaptık. Evet efendim, bunlar yaptık. milletimize gelin, kalıcı hediyeler olacak aslında ve bu oray, sayede. Gelin orayı inşallah görün. Orayı takip edin. İnşallah yakın zamanda Sayın Genel Başkanımızın onurlarıyla belirlenecek bir tarihte onun katılımıyla hizmete açacağız. Dolayısıyla orada orası bir üniversite olacak, orası bir eğitim yuvası olacak, orası e, bizim ilk okullardan tutun üniversiteye kadar birçok e, insanımızın faydalanacağı bir eğitim yuvası olacak. Orada 650 kişilik bir konferans salonu yaptık. Orada 45 bin kişilik, 45.000 bin adetlik bir kütüphanesi var. E, e, Sergi salonları, hediyelik eşya, satışları, restoranlarıyla çok büyük bir konsepti e, birlikte inşa ettik ve hizmete bugün, yarın açacağız. Dolayısıyla bunu niye yaptık? Sebep ne? Derdimiz ne? Derdimiz milletimiz. Biz derdimiz, milletimizi seviyoruz. Biz dertliyiz, dertli insanlarız. Sonuçta biz dertli insanların derdi bu millete hizmet, hizmet etmek. E şimdi nasıl yapacaksınız hizmeti? İşte böyle yapıyoruz. Şimdi bu Türk tarihi Müzesi Ver Parkı'nda inşallah gençlerimiz, üniversite gençleri başta olmak üzere bütün çocuklarımız, aileler, anneler, babalar e orada e faydalanacaklar. Orada tarihi öğrenecekler. Orada tarihin değerlerini öğrenecek. Bakın bu burada yüzlerce heykel inşa ettik. Bunun için heykel atölyesi kurdum ben Bilge Hanım. Özellikle bakın ifade ediyorum. Şimdi tabi ekranı başındaki insanlarımız merak ediyordur. Ya bu Enver Başkan bu kadar heykeli kime yaptırmış? Nerede yaptırmış diye düşünebilir. Bakın özellikle Kırgızistan'dan heykel traşlar getirtirdim Heykel atölyesi kurdum. Üç yıla aşkındır çalışıyorum. Bu uzun bir sürenin düşüncenin sonuçta ortaya çıkmış bir proje bu projeyi hayata geçirmek öyle kolay olmamıştır. Ciddi bir mücadelenin, ciddi bir çalışmanın sonucudur. Böyle olunca da eğer ki niyetiniz iyiyse Niyetiniz bu millete hizmetse Eğer niyetiniz düne sahip çıkmak Ve geleceğe hitap etmekse Evet biz niyetimiz buydu Derdimiz buydu Bu dertten dik ve böyle güzel bir eserin Ortaya çıkmasına vesile olduk Milliyetçi Hareket Partili Bir belediye ve belediye başkanı olarak Dördüncü dönem belediye başkanlığımı Yapıyorum Bu zaman içerisinde birçok eser yaptık etimizde, Gerçekten söylüyorum Kalıcı birçok yazılı Eserler de hazırlattık biz yaptık ee, sözlerimin içerisinde geçti. Birçok yaşam alanları, spor alanları, evet. e, yaşam merkezi hepsini yaptık. Ama bu benim için çok özel bir hizmettir. Bu bizim için çok özel bir hizmettir. Tarih İnşallah müzesi, bunu müzesi özellikle sizin için de değerini görüyoruz. Bu kazandırmanın da e, e, memuniyeti içerisinde olmanın ifadesini söylüyorum. İnşallah hep birlikte beraberce yakın zamanda açılışında gerçekleştireceğiz diye evet. düşünüyorum. Efendim bu tarz projelerle, bu tarz hizmetlerle hem vatandaşımıza zaten e, üstün bir hizmet sağlamış oluyorsunuz, hem de değerlerimizi hem şimdi hem de bundan sonraki kuşaklara çocuklarımıza kadar yaşatmış oluyoruz. Bununla ilgili bir görüntümüz var efendim bu projeyle ilgili ve e, projelerdeki Türk isimleriyle ilgili onu izleyelim tekrar devam edelim. emeklilere özel emekli dinlenme evleri Er yaman Elvan Kent anda kadınlarımıza özel mekanlar. Açık, kapalı sahaların olduğu ülkü spor tesisleri ve Turan Spor Tesis Hanımda El er Yaman'da Atakent'te okul öncesi eğitim imkanı. Kent Kütüphanesi'nde Atatürk Müzesi ve Okulları Kent Meydanı, Korkut Atakongre ve Kültür Merkezi, Atakent Sosyal Tesisleri, Kent Konseyi Binası, Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi, Satük Burahan Türk İslam Sanatları Merkezi ve Kültür Merkezi, Betimeskut'ta Kültürün ve Sanatın Merkezi. Merkezde 800 kişilik Ömer Seyfettin Konferans Salonu, 1000 kişilik Çok Amaçlı Neşet Ertaş Salonu, 3000 kişilik Açık Amfi Salon, Gayle Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde geriden 77'ye e herkese hitap eden donatılar yer alıyor. ...tesiste kapalı yüzme havuzu... ...hamam, güzellik merkezi... ...fitness, bowling ve bilansayı binasında... ...kadın, gençlik, çocuk... ...engelli ve emekli mecliste... ...lep gören Atakent sosyal tesislerinde... ...el ve yöresel ürünler merkezi... ...kreş, spor merkezi... ...toplantı salonu ve... ...et birimleri... ...Ziya Gökal tesisleri... ...Arsası Toki'den satın alınarak inşa edilen... ...Ziya Gökal tesislerinde... ...ay yıldızlı fıskiyeli süs havuzları... Merkezde aerobik, fitness, pilates, spinning salonu, fin hamamı ve sauna gibi sosyal donatılar büyük ilgi görüyor. 132 bin metrekare alan üzerine 5000'den fazla 8-10 yıllık yetişkin ağaç dikilerek Atatürk Ormanı kuruldu. Orman içerisindeki ağaçlara zarar vermeden uygun alana Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evin benzeri yapıldı. Merkez Atatürk Müzesi ve Okuma Evi olarak kullanılıyor. Atatürk Ormanı içerisinde yer alan Halide Edip Adıvar Hanımlar Konağı, hanımların bir araya gelerek vakitlerini değerlendirebildikleri, gün ve toplantılarını yapabildikleri nezih bir ortam. İt Osman Avcı Mahallesi'nde 15 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, açık ve kapalı basketbol ve voleybol sahaları, futbol sahaları, tenis kortları, tribünler, koşu yolu, Fitness setleri yer alıyor. Etimeskut Belediyesi Basketbol Okulu... ...bu tesiste hizmet veriyor. Geleceğin basketbolcuları burada yetişiyor. Turan Spor Tesisleri Bağlıca Mahallesi'ndeki tesiste... ...suni çimle kaplı iki adet futbol sahası... ...soyunma ve duş alanları... ...yeşil alan düzenlemeleri yer alıyor. Göreve geldiğiniz günden bugüne kadar Etimeskut'a bir sürü proje ve hizmet kazandırdınız. Yine Türkiye'de örnek hizmetlerden bir tanesi Engelsiz Yaşam Merkezi var. Bundan da biraz bahsedelim efendim. Bu merkezi sizden dinleyelim. Bilge Hanım, bu ekranda gösterdiğiniz hizmetler şunu açık söylüyorum buradan. Bizim yaptıklarımızın... Yani e, net ifade etmem gerekirse de biri bile değildir. Bunu bir kere ekran başındaki izleyicilerimize paylaşalım. Mesela o ifade ettiğiniz e, engelsiz yaşam merkezi gerçekten bu yaşam merkezi e, o da Türkiye'de tek bir projedir. Yaklaşık yirmi bin metrekare alan üzerine kurulmuş beş bloktan oluşan içerisinde de Konaklamadan tutun, rehabilitasyonundan tutun, eğitiminden tutun, mesleki kurslarından tutun, Türkiye'deki e, iller dahil olarak söylüyorum, e, hiçbir yerleşim yerinde benzeri olmayan bir yaşam merkezini hayata geçirdik. Bu benim ifadem değil. Aynı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, e, engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürü, genel müdür heyetiyle geldiğinde... Burayı gezdiler, gördüler, baktılar, dediler ki açıklıkla itiraf ediyorum ve burada söylüyorum dedi. Bu Türkiye'de tek dünyaya örnek bir projedir. Bunu belediyemiz yapmış, kendisini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz dediler. Dolayısıyla böyle bir proje, böyle bir projeyi hayata geçirdik çok şükür. Ve sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Hanımefendi de geldi. Burada yaklaşık bir buçuk, iki saate yakın bir zaman buradaki engelli kardeşlerimiz ve aileleriyle zaman geçirdi. Dolayısıyla burası ayrı özel bir hizmet. Bakın size bir şey söyleyeyim. Şimdi burada ben görev esnasındayken bir hanımefendi geldi. Makama. Dedi ki bu yaklaşık 2014 seçimlerinden sonraydı. Dedi ki başkan bey dedi benim engelli çocuğum var. Evet hanımefendi. Ben kendim ameliyat olacağım. Hastaneye yatmam gerekiyor. Ve ben bu çocuğumu Bırakacak yer bulamıyorum. Komşuma bırakamıyorum. Akrabama bırakamıyorum. Dolayısıyla bunu bırakamadığım için gidip ameliyat da olamıyorum. Evet ameliyat olamadığım için hastalığım ilerliyor. Dolayısıyla sen belediye başkanısın ne yapabilirsin söyle dedi bana dedi. Direkt mi? Dedim ki vallahi bir şey yapamam dedim. O zaman. Ama notumu aldım o zaman. Bir şey yapmalıydım. Ve işte mesela bu tesiste konaklama bölümü vardır. Şimdi bir engelli vatandaşımızın yakını kim bakıyorsa bana getirip engelliği bıraktığında beş yıldızlı otel kalitesinde ben ona hizmet veriyorum. Oradaki uzman bakıcılarımla. O artık gidiyor hastaneye mi gidecek? Yoksa tatiline mi gidecek? Düğürüne mi gidecek? Yoksa evinde istirahat edip enerjisini mi yenileyecek? Ücretsiz bir bakım gerçekleştiriyoruz. Buna benzer burada mesleki kurslar oluşturduk. Mesleki kurslar veriyoruz. Burada rehabilitasyon yapıyoruz. Yani burada engelli ve aileleri için bir yaşam var. Burada onlar için hayata yeni bir başlangıç var. Ama tabii ki bu ancak Etimeskut sınırlarıyla e, geçerlidir. Etimeskutun sınırları dışına çıktığınızda bu tesisten engelli vatandaşlar faydalanamıyor. Sayıştay buna müsaade vermiyor. Dolayısıyla biz arzu ederiz ki, biz isteriz ki bu Ankara'nın her ilçesinde olsun bu ülkemizin her tarafında olsun bunu arzu ederiz birçok belediye başkanı da geliyor bu tesisi geziyor görüyor bunun bir benzerini en azından bir kısmını yapalım diye bir mücadele içerisinde olan meslektaşlarımız da var bundan da memnuniyet diyoruz yani Türkiye'ye örnek Türkiye'ye emsal birçok tesisimiz vardır bunlardan birisi de engelli engelsiz. ve aileler için engelsiz yaşam merkezimizdir sabah bu merkezimizden araçlarımız çıkar bizim Yaklaşık yedi tane aracımız çıkar Evlerinden engelli vatandaşlarımızı Ailelerini alır Merkeze getirir Orada hizmetlerini alır Eğitimlerini alır Orada o zaman dilimi içerisinde Hangi eğitimi Hangi rehabilitasyon hizmetini Hangi mesleki kursunu alacaksa Onu alır Ondan sonra evine bırakılır Ve bunlardan dolayı da Kendisinden bir kuruş bile ücret alınmaz Sosyal belediyecilik budur Bakın Sosyal Şimdi belediyeler Yeraltı yerüstü hizmetler yapar belediyeler işte e, sosyal tesisler yapar yaptık. Kültür merkezleri spor merkezleri yapar yaptık. Ama şimdi belediye mesela pandemi dönemi. Şimdi pandemi dönemi insanlar evlerinde aman çıkmayın. Aman karantinandaki insanlarımız dikkat edin diyoruz. Ama belediyeler burada devreye giriyor. Belediyelerimiz aş Mesela bizim aşevlerimizde Ekmek fabrikamız var. Ekmek fabrikamızda zabıtamız ve diğer personelimizde sosyal hizmetlerin e, ağını genişlettik ve vatandaşımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Yoksa bu sosyal devlet e, anlayışı hiçbir zaman gerçekleşmez. Sosyal devlet anlayışımızın en önemli basamaklarından birisi yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimler bu yönüyle vatandaşın yanında olmakta e, bir mecburiyeti vardır. Çünkü yerel yönetici o beldeden çıkmış. O e, yerelden, yerel halkın tanıdığı, bildiği bir isim. Şimdi ben Eti Ben orada doğmuşum. Orada e, tahsil hayatım, ticari hayatım, siyasi hayatım hep orada. İnsanlar ben hep biliyor, Ben de insanlarını biliyorum. Şimdi dolayısıyla sizinle her şeyini paylaşabiliyor. Size derdini anlatabiliyor. Sizi aradığımı bulması gerekiyor. Cenazesinde yanında olması gerekiyor. Bakın ben buraya şimdi bu programa benim ilk belediye başkanım, ETM ilk belediye başkanı Ramazan Bey'in cenazesine katıldım da geldim. Allah rahmet eylesin, belediyemizin kurucu belediye başkanıydı. Makamı cennet olsun inşallah. Yani dertliyle dertleşmek, e, düğününde derneğiyle vatandaşın bu, mutlu gününde yanında olup mutluluğunu paylaşmak zorundasınız. Bu yönüne de sosyal hizmetlerimiz bizim bu engelsiz yaşam merkezi bir örneğidir. Buna benzer birçok çalışmam lazım. Mesela bizim halk ekmek fabrikamız. Şimdi Ankara'ya bakın. Ankara'da halk ekmek fabrikası olan tek ilçe belediye biziz. Türkiye'de bir benzeri yoktur. Büyükşehir belediyelerimizin vardır. Yıl 2002'de Sayın Genel Başkanımız hizmeti açmıştır. O dönemden bugüne yaklaşık 19 yıldır hizmet verir. Ve Etemezkut'un bütün mahallelerinde büfelerimiz vardır. Ekmek büfelerimiz en ucuz kaliteli ekmeğe yerler. Ve buradaki alınan, ekmeği kullanan vatandaşımız hem aile bütçesine katkı sağlar, hem de hem hijyenik, hem de daha kaliteli, hem de piyasa ekmeğinden daha gramajı fazla ekmeğe E bu, bu sosyal hizmettir. Buralarda kar marjineyi düşünemezsiniz. Buralarda e, e, herhangi bir kazanç düşüremezsiniz. Burada vatandaşın yaşamına nasıl dokunursunuz, bunun e, düşüncesi içerisindesiniz. Biz de bunu yaptık, yapmaya devam ediyoruz inşallah. Başkanım, Etimeskut'a kazandırdığınız, yaptığınız projelerle özellikle eğitime, spora, yaşama ve kültüre ne kadar değer verdiğinizi anlıyoruz bu projelerle. Bir tane projeden daha bahsetmek istiyorum. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin adını verdiğiniz Devlet Bahçeli Eğitim Spor Yaşam Merkezi var. Evet. Bu merkezde neler var efendim? Bundan da bahseder misiniz? Neler yok ki? Hepsi var orada da. Yani şimdi... Bu alanda yaklaşık 57 bin metrekare bağlıca da bunun içerisinde bir aile yaşam merkezi. Aile yaşam merkezinde ne var? Yaklaşık bin metrekare fitness salonu var. Artı hanımefendiler için aerobik salonları var. Kapalı yüzme havuzu var. Kütüphane var. Bu aile yaşam merkezinin içerisinde. Mesela bu e, Sayın Genel Başkanımızın adını verdiğimiz bu e, tesislerde kreşimiz var. Emekli konağımız var. Ankara'mızın değil sadece. Türkiye'nin en güzel kapalı spor salonu var yaklaşık 2000 bin kişilik. Her yaşta vatandaşa hizmet var camisi diyorsunuz. var. Kafateryası var. Belediye spor kulübü tesisleri var. Eğitim sahaları var. Ampute takımımız var. Bakın ampute takımımız dün beşinci maçını yaptı. Beşte beş yaptı. Türkiye'nin en güçlü ampute takımı bizdedir. Türkiye'nin ampüte milli takımının oyuncularının tamamına yakını bizdedir. Ve inşallah milli takımı biz oluşturuyoruz. Dolayısıyla ampüte takımının sahası ve tesisleri vardır. Burası bir yaşam alanıdır. Burası Etisen merkezinin bir bölümü buradadır. Emekli konağı vardır burada. Burası bir yaşam köyüdür. Ve burada yaşam adına ihtiyaç ne varsa vatandaşın istediği Burada e, elde edebilir. Gençler e, sahalarda, spor sahalarında, e, spor merkezinde havuzunda e, ve istediği bu alanlarda e, kadını, erkeğe, genci başta olmak üzere faydalanacağı gibi emekliler, emekli konağından faydalanırlar. Eğitim almak isteyenler burada e, eti eğitim alabilirler. Camisi vardır, ibadetini yapabilir. E, kafe terefsiz vardır, yemeğini yiyebilir. Dolayısıyla oraya girdin mi insanlar orada Yok yoktur her şeyi bulur Dolayısıyla e, Böyle güzel bir merkezi de Etemez Kutak kazandırdık Böyle güzel bir merkezin ismini de Sayın Genel Başkanımızın e, Olurunu alarak Olurunu alarak Oraya ismini verdik Ve oy birliğiyle meclisimizden aldığımız Bir kararla bunu yaptık Dolayısıyla henüz Açılışını yapamadık onu da söyleyelim Bilge Hanım bunun Hı. açılışını 2019 yılının Eylül'ünde yapacak idik. 2019 yılının Eylül'ünde o tarihlerde Sayın Genel Başkanımızın rahatsızdı. Arkasından da pandemi dönemi pandemi girdi. Dönemi. Ama tesis çalışmaya devam ediyor. Ama bir gün yapacağız inşallah. Sayın Genel Başkanımız da hem tüm tarık parkımızı hem bu e, tesisimizin ve diğer e, tesislerimizin açılışını yapmayı umut ediyoruz, umuyoruz. Sayın Genel Başkanımız zaten bilgileri dahilinde en kısa zamanda da bu pandemiden e, millet olarak kurtulmayı arzu ediyoruz. Evet. İnşallah bunlardan e, çıktığımızda bu açılışlarımızı Açılışı. gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Şu anda evet, da... Bu projelerle efendim, bu hizmetlerle de zaten görüyoruz ki sosyal devlet anlayışını, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örnekleri diyebiliriz herhalde bu projelerle. Efendim evet, e, hep gündemimiz zaten pandemi. Pandemi sürecinin hala içindeyiz ama son bir buçuk senedir aynı şekilde gidiyoruz. Nasıl geçirdi Etim Eskut pandemi sürecini? Son projeleriniz var esnafla ilgili. Zor günlerde yanınızdayız projesi var. Nasıl başladı... Pandemi süreci Etimeskut'ta şu an nasıl gidiyor? Bu esnaflarla ilgili projelerden de bahsedelim isterseniz. Ve sosyal yardımlar var bir sürü. O sosyal yardımlardan da bahsedelim. Evet. Tabi pandemi ne yazık ki dünyada olduğu gibi ülkemizde genel olarak gördüğümüz gibi Etimeskut'ta da zor geçti. Süreç zor. Yani sıkıntılı bir süreç. Bundan her ferdimiz, her insanımız etkilendi. Etkilenmeye de devam ediyoruz. Bugünleri biraz rahatladık ama ee, bu rahatlama e, ben sahada olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Biraz e, birden bire oldu. Bu yine e, e, geçmişe dönecek gibi geliyor bana. Dikkat etmek lazım. Muhakkak buradan yeri gelmişken bütün vatandaşlarımızı uyaralım, ikaz edelim tekrari. Lütfen mesafeye, hijyene dikkat edelim. E, ve sonuç itibariyle bu e, pandemiden e, en az etkilenerek yolumuza devam etmek zorundayız. Tabii ki bu süreç içerisinde esnafımız e, sıkıntı yaşadı. Emeklimiz sıkıntı yaşardı. Bu pandemiye yakalanan, COVID'e yakalanan insanlarımız sıkıntı yaşadı. Buna temaslı olanlar sıkıntı yaşadı. Ama çok şükür devletimiz, yani gerçekten kim ne derse dersin, devletimiz güçlü devlet. Mümkün olan imkanları neyse millet adına kullandı, kullanmaya devam ediyor. Yerel yönetimler bu yönüyle sahaya indi, inmeye devam ediyoruz. Hangi dünya görüşüne sahip, hangi siyasi partiden olursa olsun, herkes taşın altına elini koydu, koymaya da devam ediyor. Biz de Etemezkut Belediyesi olarak bu yönüyle mesela yaklaşık bu pandemi 2020 yılının Mart ayında, 11 Mart'ta ortaya çıktığında biz o zaman Eti Ata Hizmet Birimini kurduk. Etemezkut da Atasına Hizmet Birimi. O Eti Ata Hizmet Birimiyle Emeklerimiz, yaşlarımız, hastalarımız, Covid'e yakalanan herkesin ama evine kadar her türlü hizmeti gönderdik, götürdük, götürmeye devam ettik. Aş yemeklerini götürdük, götürmeye devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza konaklama hizmetini verdik, vermeye, ihtiyaç olursa vermeye devam ediyoruz. Ve sağlık çalışanlarımızın her ihtiyaç istedikleri, Ramazanlar, başta olmak üzere yemeklerini verdik, vermeye ihtiyaç olduğunda talep edilirse devam ediyoruz. Şu anda Filosyon ekipleri sahada, filosyon ekiplerinin altına e, on civarında araç verdik, personel verdik, yanlarına destek verdik. Bu ekipler sahada çalışıyorlar. Belediye olarak yanlarında olduk olmaya devam ediyoruz. Evinde karantina'da olan insanımızın her türlü ihtiyacını karşıladık, karşılamaya devam ediyoruz. Tabii. Ama sabit sizin de e, belediye olarak şartlarınız vardır, imkanlarınız vardır. Bunlar neyse, bu yetkileriniz iyi. bu çerçevede bunu verdik, veriyoruz. Şimdi bunu yaparken son 17 günlük, 20 günlük kapanma esnasında esnafımız da gerçekten çok zor duruma düştü Belediyenin kiracısı olan esnaflardan kiraları almadık. Meclis kararı aldık. Bunları almıyoruz, almadık. Ama normal esnafımıza ne yapabilirdik? Dolayısıyla e, belediyeler nakdi yardım yapmak konusunda gerçekten yasal olarak biraz zorluk çekiyorlar, yapmak da biraz sıkıntılı. Ama biz bu pandemi sürecinin eee Olağanüstü bir durumu gerektirdiğini, bu durumdan kaynaklanan bir e, mağduriyetin olduğunu, bu mağduriyette de yerel yönetici olarak biz yanında olmamız gerekir esnafımızın yanında bugün olmayacaksak ne zaman olacağız diyerek meclisimizden bir karar aldık. Her esnafımıza 1200 lira para yardımı yaptık. Bugün gelirken rakamları aldım. 4000 civarında esnafıma 1200 lira nakdi yardımı yapmışım. Dolayısıyla şu anda aynı 15'ine kadar başvurular da devam ediyor. Şimdi bizi takip eden belediyeler, yerel yönetimler oldu. Güzel bir şeydir. İnşallah başka belediyelerimiz de bunu yapabilir. Bunu yapabilmek ya. için tabii ekonomik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Borcunuzun derdinizin olmaması gerekiyor. Yani şimdi sizin borcunuz derdiniz varsa, e, hizmet yapmakta sıkıntı çekiyorsanız siz bunu yapamazsınız. Yapsanız da doğru bir şey anlayış olmaz. Bizim ekonomik olarak şartlarımız iyi. Ve e, hizmetlerimiz devam ediyor Borçsuz da bir belediyiz Allah'a şükürler olsun Hayır. Şimdi bu yönüyle de esnafımızın yanında olduk Ve esnafımıza bu yardımı da yaptık ee, İnşallah Gönül arzu eder ki Daha şartlar iyi olsa Daha da çok versek Ama şunu da burada söyleyelim Bilge Hanım Esnaf bizim veri nimetimiz Niye? Çünkü biz belediyeler Genel bütçeden her ay pay alırız. Genel bütçeden aldığımız pay nereden gelir? Devlet vergilerini toplar, vergilerden bizim payımıza düşeni gönderir. Vergiyi kimden alır? İşte bu esnaftan alır. Tacirden alır. Şirketten alır. Yani ticaret yapıp kazanan insandan alır. Başka nereden alacak? Şimdi ben muhasebeciyim. Şimdi buradan aldığı vergiden, topladığı vergiden pay eder. Devlet gerekli yerlere bizim de bizim de yerel yönetim payımıza düşen neyse genel bütçeden her ay gelir. E şimdi biz bu esnafı öldürürsek bu esnaf yok olursa, esnaf bu esnaf, esnaf kapanırsa, e biz kendi kendimize tabiri caizse ayağımıza sıkmış gibi bir şey olur. Onun için bu zor gününde esnafımızın yanında, yanında olmaya gayret gösterdik, olduk. Çok da güzel oldu, iyi oldu. İnşallah bu günler geçer ve mesela biz şunu da yaptık, yapıyoruz. Zincir marketler. Zincir marketler ııı e, Biliyorsunuz ülkenin her alanında çok yoğun bir şekilde Aynen. yayıldılar, yayılmaya devam ediyorlar. Tamam yayılsınlar, yani milletin ticaretinde ne değiliz. Ama benim ETIMES kutumda 3 tane zincir marketin 200'e yakın şubesi olmuş. E şimdi her açılan şube benim esnafımın, yerli esnafımın bir iki tanesinin dükkanını kapatmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bunu sınırlamışızdır. ETIMES'de artık yeni şube açmalarının önünü kesmişizdir. Etemeskut'ta bu zincir marketler gıda ve market ruhsatının ortaya koyduğu satış yetkisine ise bunun dışında bir ürün satamazlar. Yani öyle beyaz eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri satma şansı yoktur. Onun için biz esnafımızı yerel yönetim olarak korumaya almışızdır. İmkanlar ölçüsünde onların yanında olmaya gayret göstermişizdir ve onlarla birlikte yolumuza gidiyoruz. Mesela biz siyasiler şunu yaparız, yapıyoruz. Değil mi? Seçimler olur. Yerel seçim olsun, genel seçim olsun. Haydi dediğimiz zaman ilk seçim çalışmamız nedir bilir misiniz? Esnaf ziyaretidir. Şimdi esnaf ziyareti yapacağınız, sizin e, gideceğiniz esnafınızı bitirirseniz, onu yok ederseniz kimi ziyaret edeceksiniz? Onun için biz esnafımızın bu kötü gününde ve her zaman olduğu gibi yanında olduk, olmaya da Devam ediyoruz. Tamam. Ee, evet, bu dediğiniz efendim, de... evet herkes iş yapıyor, herkes satış yapmak istiyor ama özellikle bu e, grup marketlerle ilgili esnafa çok daha fazla bu konuda destek olmamız gerekiyor, olunması gerekiyor ki siz belediye olarak hep bunu yapmışsınız. Tabii Türkiye'de gönül arzu ederdi ki bu konuda da e, biz ortaya kendimizi koyduk işin açığı bu zincir marketlerle ilgili. Bu e, kolay da bir hadise değil. Bunlarla mücadele etmek de öyle de kolay da değil. Bununla ilgili şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yasa taslağı da var. Bunun bir an önce yasalaşmasını da arzu ediyoruz. Esnafımızı, vatandaşımızı, küçük esnafı koruma, kollama adına bir yasanın bir an önce ivedilikle çıkması gerektiğine bir genel yönetici olarak inanıyorum. Bunu da buradan ifade etmekte faydamı razı ediyorum bakın şunu Türkiye aşması lazım. Işte şu kadar bininci şubemizi açtık diyerek reklam yapmak için ve tekelleşme yolu açık, tekelleşmeye doğru giden bir yapıdan bu ülkeyi kurtarmamız gerekir. Bu ülkenin bu yönüyle eee sorununa çözüm bulacak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla Türkiye Millet Meclisi'nde de şu anda bir yasa taslağı vardır. Bu bekliyoruz. Ama biz de yerel yönetici olarak imkanlarımız ve yetkilerimiz ölçüsünde esnafımızı koruma, kollama e, reflekslerini bu yönüyle geliştirdik. Böyle de devam ediyoruz inşallah. Efendim, e, süremizin sonuna geliyoruz. Çok az vaktimiz kaldı ama şunu sormak istiyorum size. Çünkü 1999'dan beri Etimesi hizmet eden bir başkansınız. Peki bundan sonra Etimesgutla ilgili hayalleriniz, projeleriniz neler efendim? Tabii şimdi bundan sonrası nedir? Bundan sonra da vatandaşın verdiği yetkiyi yine yetki süresi içerisinde en üst seviyede kullanarak bu hizmetlerimizi artırarak devam etmek. Yani hizmet bitmez Bilge Hanım. Şimdi hizmet bitti anda sana ihtiyaç kalmaz, bana ihtiyaç kalmaz. Yani o zaman derler ki, e yani sana ihtiyaç kalmadı Başkan derler. Dolayısıyla e, bugünden yarına e, dün yaptığınızın daha iyisini yapmakla mükellefsiniz siz. Bugünden yarına vatandaşınızın e, dünkü ihtiyaç talebi işte bir bardak suydusa yarın başka bir şeydir. Dolayısıyla gelişen e, süreç içerisinde. Gelecek zaman dilimine göre vatandaşımızın istek ve taleplerinin e, karşılamak ve onlara en iyi hizmeti, onların kaynaklarını en iyi şekilde, onların yetkilerini en üst seviyede kullanarak vermek bizim birinci asli görevimizdir. Bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Ve şunu yaptık, hesap verebilir, hesap verebilen bir yönetim anlayışını bu belediyede hakim kıldık biz. 99'dan bugüne kadar. Geçen süreç içerisinde bir ara dönem olmuştur. 28 Mart 2004 yerel seçimlerini kaybetmişimdir. Orada da oyları artırarak seçimi kaybetmişizdir. O günün şartlarında e, bir seçim e, şartları ortaya çıkmış ve seçimi kaybetmişiz. Daha sonra <gülüyor> 29 Mart 2009 yerel seçimleriyle vatandaşın tekrar teveccühünü aldığımız günden bugüne geçen süre içerisinde ee, bu o, anlayışla görevimizi yaptık. Yani hesap verebilen bir yönetim anlayışı. Hem bu dünyada hem de ahirette. Dedim ya biraz önce eski bir belediye başkanımızı defnettik geldim. E şimdi dolayısıyla burada yaptıklarınızdan, yapamadıklarınızdan bir de hesaba çekileceksiniz. Kamu yönetimi, belediye başkanı olayım da nasıl olayım yok. Yaptığınız her hizmetin veya yaptığınız her işin harcadığınız her kuruşun Hesabını vermek zorundasınız Belki bu dünyada e, Tabiri caizse kılıfına uydurabilirsiniz Ama Allah muhafaza Allah'ın huzuruna çıktığınızda Hesap verebilir misiniz Onun için hesap verebilir Bir yönetim anlayışını Orada hakim kıldık Ve bunu devam ettirmek istiyoruz Bu anlayışla Adaletli bir hizmeti 38 mahallemizde Yaygınlaştırmanın e, Çabası içerisindeyiz Çağdaş bir kenti oluşturduk. Bu çağdaş kentte insanlarımızın yaşam kalitesini en üst seviyede yapmaya devam ediyoruz. Bakın, sokak hayvanları başta olmak üzere. Sokak hayvanlarımızın da bu pandemi döneminde e, elbette ki yanında olmak gerekiyordu, yanında olduk. Harika. Şu anda bizim çok güzel bir barınağımız vardır. Ankara'ya örnek bir barınaktır. Bu e, sokak hayvanları, kedisi, köpe. Uçan güvercini, kuşu. Bakın tonlarca e, buğday almışımdır. O sokak hayvanları <gülüyor> o pandemi döneminde. Köpeklerimize, kedilerimize, böyle toplanma merkezlerinde, bazı yerlerde, mahallelerde hep bakımlarını gerçekleşmiş. Yani belediye başkanı sorumludur. Yaşadığı her seninden sorumludur. Yaşadığı Ve her semtteki tüm canlılardan sorumlu değil kesinlikle. mi başkanım? Şunu da zaman daraldı biliyorum. Şunu da söyleyin. Bilge Hanım bitirelim. Şimdi bazen sorur, sorarlar bana derler ki e, yani e, başını iki eli arasına alıp düşündüğün zaman rahat edebiliyor musun diye sorarlar. Yani bunu çok yakınlarınız sorar. Evet. Yani sizi seven dostlarınız sorar. Elbette ki mesela bizim bazı hizmetlerimiz vardır. AŞEV bunlardan birisidir. Yaklaşık on yıldır buradan biz ihtiyaç sahibi insanlara aş veririz, ekmek veririz. Krom çelik, sefer tasları yaptırdım. Engellisine, yaşlısına, ihtiyaç sahibi herkese oradan yemek gider. Ben bilirim ki en azından aç yatağa giren yoktur. Bunu bilirim ben. Yani bunu bildiğim için gerektiğinde rahat bir uyku yürüm. Çünkü eğer ki o aş evini yapmamış olsak, o halk ekmek fabrikasını yapmamış olsak, o sosyal hizmet ve... Vatandaşın yanında olma çaba ve gayretiyle ortaya bir irade koymamış olsak gerçekten zordur bu. Yani yerel yönetici olmak zordur. Bir kamda yönetici olmak zordur. Hesap verebilmek adına hesap verebileceğine inanmak, bu inanca sahip olmak zordur. Onun için Allah bizi yanlışa düşürmesin. Allah bizi haktan hakikattan ayırmasın. Bu hizmetlerimizi artırarak devam etmeyi de nasip ettin. Sonuçta biz milletin iradesiyle millet adına bir siyaset yaptık. Yöneticilik yapıyoruz. Çünkü böyle bir iradeye mensubuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu üretken belediyeciliğinin yerel yönetim anlayışının bize hakim kıldığı, bize öğrettiği yol, güzerge üzerine yolumuza devam ediyoruz. Ben sizlere, ekrana başındaki tüm izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ederiz efendim katıldığınız için programımıza hem de yaptığınız Etimesgut için yaptığınız hizmetler için de biz de çok teşekkür ederiz. Evet, sağ, olun. sağ olun. Sonuna geldik efendim başkanlar konuşuyor programının tekrar görüşmek üzere.